Kısaca aile meclisi kurulmalı, sorun mu yaşıyor? Güncel sorunlar acil çözülmeli. Hı hı. Çözemediler diyelim hocam. Çözemediler. Çözemediler Bir sonraki, ve ayrılmaya doğru gidiyor bu ilişki. Tabii. Ortada çocuklar var tabii ki de. Yani bu çocukların hem kişisel, hem ruhsal, hem eğitim açısından zarar görmeden kurtarılması için nasıl davranılması gerekiyor? Şimdi öncelikle geçinememiş olabilirsin, uyumsuzluk sorunu olabilir... Bundan dolayı haftalık aile toplantılarına devam ettikten sonra eğer bir şeyler yine düzelmiyorsa önce karı koca e, hı hı. aile terapistine gidebilir. E, ondan sonra terapist çocukları da çağırabilir. Ondan sonra e, gerekirse yine aşılmıyorsa hukuki yollar için hukuk bürolarına veya avukat evet. ev veya hanımlara başvurulabilir. E, ayrılırken de Şuna dikkat etmek lazım. Yani karı koca arasındaki kin, intikam, öfke, hesap kitabı çocuklara yansıtmamak lazım. Evet. Bu çocukların evet. suçu değil. Evet. Çocuklar bu faturayı ödemek zorunda değiller. Ve karşı tarafı cezalandırmak için çocuklar kullanılmamalı. Kullanılmamalı. Çocukları düşünsenize bir silah doğrulttuğunda çocuğunu koruman gerekirken çocuğunu kalkan olarak kullanır mısın? Yani böyle Olmaz. bir anne babalık Olmaz. olamayacağı Tabii. gibi kocana olan kadın karını olan öfkeni çocuk üzerinden çocuğa zarar vererek veya çocuğun yanında tartışarak elde edemezsin. Kavga daha da büyür. Tabii. Bu sefer sen boşanmışsan bile nesiller boyu 7 nesil çocuklarının boşanma riski var. Torunlarının torunlarının torunların. çok özel bir Tabii, bilgi. Tabii bu çok özel bir bilgi. Hmm. O yüzden boşanma bulaşıcı. Hmm. Bulaşabilir. Harika, Enfeksiyon boşanma, kapabilir. Bulaşıcı. Bulaşıcı Çok evet. etkileyici. Çok enteresan yani. Çok Çoğunlukla boşanırlar. Ama şöyle değil mi hocam? Evet eşlik görevimiz bitmiş olabilir birbirimize evet. karşı. Ama annelik ve babalık görevlerimiz devam ediyor. Tabii değil annelik mi? ve babalıktan istifa etmiyorum. Evet. Ben sadece kocamdan veya karımdan boşanıyorum hı hı. ve görev tanımlarını iyi, sorumluluk, hı hı. sınır, ve sinirlilik tanımlarını iyi yapıp, Yapabilir. nerede, kim duracak, hangi gün, e, kim alacak bu çocuğu, kim gezdirecek, kim finanse edecek, neler yapılacak. Aynı cümbür cemaat e, yardıma ve desteğe iki tarafın aileleri de, e, kök aileleri de, hı hı. geniş aileleri de, hı hı. hatta sülaleleri, hatta bazı bölgeler için aşiretler, o çocuk babasından annesinden ayrılsa da o çocuğa olan görevlerimiz, sorumluluklarımız devam etmeli. Diğer taraftan gelen bir yardımı da işte onların parası yenmez. Onların desteğine ihtiyaç çok. Babayı biz sildik. Şey. Çocukta silsin gibi böyle bir olay yok. Çocuğun, Kısacası babayı yok baba. edersek başka bir baba yaratamayız. Tabii. Başka bir babası yok. Olmaz Anlatabildim öyle bir şey. evet. bunu en iyi Annesi babası rahmetli olanlara sorun. Aynen öyle. O anda keşke bir taş olsa da bir ağaç olsa da baba diye, ana diye sarılsık diye ağlarız hepimiz. Tabii. Bunu anne babası vefat edenler çok iyi bilirler. Evet. O yüzden anne babanın maddi manevi güçlerinden dengeli faydalanarak, hakimin veya mahkemenin verdiği ölçülere de riayet ederek, Anne yanında yaşayabilirler, baba yanında yaşayabilirler. Evet. Sonuçta gittiği yer gavuristan değil. Yani annesinin yanı ya da babasının, babasının yanı. Yana. Ve evet. ona bakan gavur da değil, yabancı evet. da değil, evet. tacizci, tecavüzcü de değil. Onun babası ve anası. Evet. İkiniz anlaşamamış olabilirsiniz. Ama var gücünüzle çocuğunuzun annesiyle, Aha. çocuğunuzun babasıyla anlaşmasına... Destek vereceksiniz. Güzel. Annesini bu sevmiyor olabilirsiniz. Çocuğun artık. iyiliği için artık, çocuğun gelişimi için Çocuğun iyiliği için kendi emeklerinizin de çabucak meyve vermesi için. Evet. Aslında dolaylı olarak size de fayda. Tabii. Yeni hayatınızda ikinci Aha. baharınızda veya olumlu üçüncü evlilikte olabilir olumlu olarak dönecek bu. Tabii. Yanlış yaparsanız da dönecek. E doğru, doğru yaparsanız, yaparsanız da öyle. ve ilahi adalet evet. Ve hukuk tecelli edecek. Evet kesinlikle o doğru katılıyorum. Yani söylediğimiz davranışa yaptığımız harekete çok dikkat etmemiz evet. lazım. Bu satrançta vardır. Beşinci hamle sonrasını görebilen, onuncu hamlede ne olacağını bilebilen Gülüyor. ustalar gibi özellikle ayrıldığımız eşimize ve çocuğumuza yaptığımız davranış, hareket, söz, yardım nereye varacak? çok iyi ölçüp planlamamız lazım. Hı hı. Sorumsuzca hakaret, kişiliğe saldırı, silah çekme, işte şiddet uygulama veya çocuğun dedesini, babaannesini, anneannesini, dayısını kötülemek son derece sakıncalı. Yanlış, çocuğun yanlış. başka bir dünyası yok. Evet. O yüzden çocuğun sevdiği ya ona yardım edenleri yok etmek demek çocuğumuzun geleceğini yok etmek demek. Onun hayatını yok etmek gibi oluyor. Bu Tabii. kadar bencil olmaya hakkımız yok. Kesinlikle. Ki şöyledir ben şunu inanıyorum. Anne güven baba özgüvendir deriz biz. İkisinin de olması aynı çatı altında olması tercihimizdir. Ama olmuyorsa yine de bu görevlerini yerine getirmek durumundalar. Kesinlikle çocuğa ayrı bir iki tane evin olacak. Evet. Birinde daimi evin işte annenin yanı ya da babanın yanı ama diğer e, ebeveyninin evinde de e, ona aidiyet duygularını vurgulayacak evet. işte dolaptır, yataktır, bilgisayardır, işte başka kitaplıktır, e, işte e, etkinlik alanıdır. Kendine Her şey özel bir anlanmalı. odasının olmasından yanısıza odası yani. <gülüyor> nefis olur. Tabii. Ona özel. Evet. O geldiğinde Gittiğinde fotoğraflarını koyduğu, kitaplarını Hı -hı. koyduğu hatıralar canlı kalsın yine. Çok güzel. Çok yani güzel. bir de çiftler evliliği bitişiyle değil güzel günleriyle hatırlasınlar.